Rüyada altın görmek ne demektir? Rüyanızda altın gördüyseniz isteklerinizin gerçekleşeceğine, sevinç ve huzura işaret eder. Maddi ve manevi mutluluğa isteklerinizin olmasının size huzur getireceğine işaret eder. Bu isteklerinizin gerçekleşmesi için yakınlarınızdan bir destek alacağınızı işaret eder. Hastaysanız yakında iyileşeceğinizi işaret eder. Yeni bir işe girecekseniz başarılı olacağınızı ve önünüzün açık olduğunu işaret eder. Yeni gireceğiniz işlerde beklediğinizin üstünde başarılar kazanacak ve çevrenizden büyük bir beğeni alacağınıza işaret eder. Bazen etrafınızdaki kişilere karşı duyduğunuz şüphelerin gereksiz olduğuna işaret eder. Etrafınızda dolaşan dedikoduya işaret eder. Farklı bir anlamı ise önemli bir kişiyle ilgili çok gizli bir bilgiye sahip olacağınızı işaret edebilir. Rüyanızda altın yüzükler gördüyseniz yeni girişimlerde kullanacağınıza büyük bir cesaretle, dua ederek riskli ilişkilere gireceğinize, hedefinize ulaşarak istediğinizi alacağınıza ve hayallerinize kavuşacağınıza işaret eder. Devamlı artan bir para bolluğu, devamlı yükselen bir makam sahibi olacağınıza işaret eder. Rüyanızda altın zincir gördüyseniz, doğru olan yollardan daha fazla gelir ve rızık elde edeceğinize işaret eder. İşlerinizin ve hayatınızın ferahlamasına, geçim sıkıntısının sona ermesine, gelirinizi artıracak yeni işlere girmenize ve daha iyi yaşama şartlarına işaret eder. Rüyanızda altın bileklik gördüyseniz, uzak bir akrabanızdan beklemediğiniz bir zamanda büyük bir miras kalacağına, borçlarınızdan kurtulacağınıza, iyi bir işe başlayacağınıza, problemleri çözeceğinize, kaygılı olduğunuz konularda olumlu adımlar atacağınıza işaret eder. Rüyanızda altın saat gördüyseniz, düzenli, tertipli bir yaşam benimsediğinize ve buna uygun yaşadığınıza işaret eder. Sözünüze sadık, güvenilir olduğunuz anlamına gelir. Bazı aksilikler ve engellerle karşılaşacağınızı zor geçecek bir dönem işaret eder. Rüyanızda altın takıldığını gördüyseniz, bir mutluluğa işaret eder. Uzak bir yerlerden mutlu bir haber alacağınıza işaret eder. Bir başkasına altın takıldığını gördüyseniz, sizin başkasına sevindirici bir haber vereceğinize işaret eder. Altın takıldığını görmek, olumlu şeylerin haberlerini işaret eder. Rüyanızda altın yüzük gördüyseniz, İyiliklerle ve mutluluklarla karşılaşmaya işaret eder. Maddi ve manevi olarak ferahlığa ulaşmaya, güzel bir yaşama kavuşmaya, mutlu bir aile kurmaya işaret eder. Bir anınızda altın diş gördüyseniz, maddi ve manevi olarak amaçlarınıza ulaşacağınıza işaret eder. Bir gönül ilişkisini anlatır, mutlu olacağınız bir evliliğe, ticari kazanca işaret eder. Hayalinizdeki işiniz için tüm zorlukları aşacağınızı anlatır. Rüyanızda altın kemer gördüyseniz girdiğiniz her ortamda yüksek ilgi göreceğinize, adınızdan çok sık söz ettireceğinize, başladığınız arkadaşlıkların doğruluğunu işaret eder. Alamadığınız kararlarda kolaylıklar göreceğinize, alacağınız yardımlarla daha ferah bir yaşam elde edeceğinize işaret eder. Eğitim hayatınız devam ediyorsa iş hayatına atıldığınızda büyük bir mevkilere ulaşabileceğinize işaret eder.